Tren yolu başkent. Hemen başkent merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Şu yoldan şöyle gidiyoruz. Tren yolunu takip ediyoruz hep. Sonra da orada zaten aşağı şehir. En önemli kısmına geliyoruz. Kalkımızlar canlısı. Çok güzel sessiz, sakin bir yer. Arada tren geçiyor. Bize enteresan geliyor. Seviyoruz. Arabamızı da hücretsiz arkaya koyduk. O önemli bizim Yolda. için. Para vermedik arabaya. Güvenli evet. Burası da normal yani. Mahalle. Bir tek mutfağı yok. Evet. Normal. Güzel yani. Bugün biraz hava cacık. Saat 5'de yağdı. Biraz, biraz bayağı yani yağdı. 30 dereceden 15 derecelere indi arkadaşlar. Hava. Yalnız düzelecek Yarın hemen 25'e falan çıkıyor. Bakalım ondan sonra gezeceğiz işte bugün. Eda. Merhaba. Buyurun. Naber? Neredesin? Hoş geldiniz. Şimdi favela basıldayız. Başka, Güzel, tatlı bir odamız var. İyi yani, arabanız fark edecek yer de var. Bakın odaya. Güzel falan. Yarın yağmur yağabilir diyorlar. O yüzden masayı tercih ettik. Şimdi kampta rezil olmayalım diye. Yani, Kaba açtık istersen. Dursun. Şey, şöyle bir bize çekeyim. <gülüyor> Tatlı bir yer. Yaman burada bir zakkum bininden herkes selamlar. Neler giydiğini gösterelim şöyle. Bayağı gilni burada. Şu an yağmur evet, yağıyor. Bayal da çok iğnebilirmişiz. Ayın 30 30, 30 azilan. Evet, Burası. Ne kadar sürebilirsin? Karşı domu görüyoruz. Oraya gideceğiz. Ben de yağmurlu bulum var. Evet. Yol buradan gidiyor. Biz de bugün o taraftan. Yani bugün yukarı şehirden başladı diye Evet, dün tersten yaptık. Akşam olduğu için video kamerayı almıyorum akşamları. gündüzleyin alıyorum video kamerayı. Yanlarıma. Öyle işte. Ne yapıyorsun? Yağmurdan sığındık bir tane iş oraya. Bedesten iş <gülüyor> Ankara ulusdayız. <gülüyor> evet, <gülüyor> şu bayraklar da ulus bayrağı. <gülüyor> Şu an bayağı yağmur yağıyor. Bu Zagreb meydanda şey dom işte böyle bir meydan. Biraz yokuştan çıkıyoruz. Dört melek var. Yağmurdan dolayı anca çekiyorum. Makine ıslanmasın diye. Şuradan geldik. Arkası Eskişehir çok tatlı şimdi içini gezeceğiz evet, şimdi katedralin oradayız meydanda şu melekleri demin çekememiştim onları bir çekeceğim baya Bunları çekesin geldi. Evet. Neo Goti'nin gözüne vurmuş yine. <gülüyor> <gülüyor> miküler buradan yukarıya çıkılıyor. Şurası da hırsız kulesi. Buradan hırsızlar ve şey kapıya kapatılırken bakılıyor. Bir saniye. Mikülere çıkınca hala kalıyor pemaddesin gezmeden çıkamam. Evet. Yukarıya çıktık, şimdi yukarıdan tepeden bakıyoruz aşağıya. Downtown'a. Hemen şu anda kilitlerimiz şu yolun sonunda, aşk kilidimiz. Mert'i görüyoruz. Mert otursak yani. Um, Hırsız Kulesi'nin dibinde duruyor kendileri. Burası ayrıca turizm information. Nasıl Mert? Bici bicilerimiz orada duruyor. Ah, Görebiliyor bici musun? Bici. Ben göremiyorum. Evet. Bisikletlerimiz şurada bir yerde gitti. Hadi bakalım. Gidelim. Şimdi tam Sains'e var. sen. Sen Mark'tayız. <gülüyor> İyice karıştırdım şehirleri. Bunun çatısı çok önemli arkadaşlar. Ne demek bu çatı? Anlamı ne? Ee, bu çatıda iki tane arma görüyorsunuz. Çok önemli armalar. Bunlardan sağdaki arma e Zagreb'i temsil ediyor. Soldaki de Zagreb, e Brónik ve ha. de Adalar koca eyaleti. Birliğini, evet yani bütün eyaleti temsil ediyor. Anladım. Armalar çok önemli. Çatı çok şirin. Sen Mark. Harika ya, bayılacaksınız. Evet şimdi bir bir yere sizi götüreceğim. Nereye Eda? <gülüyor> Sürpriz da? mi <gülüyor> Şuradan Fikir bir bakalım. Zagreb manzarası alayım küçüğünden. Yaklaştık, yaklaştık. Bakın. Bakın buralar Zagreb civarı. Yukarı Zagreb. Yukarı Gerçekten zagreb. yukarı Zagreb'deyse. Işte. <gülüyor> evet adı öyle yani Karşı. ben, ben fazla taktım dom Aa o devrilir mi acaba? Demek bir şeyler var. Hey. O toto tam. Vay ey <Eda> <gülüyor> dolamad. Evet. Bunu biz dün akşam taktık. Buraya taktık. Şuraya da ekledim. Kim nöbet tutuyordu bizim şeyimize? Aziz Stefan koruyor. Aziz Stefan koruyor bizim. Aşk kilidimizi. Gördüğünüz gibi herkesin kilitleri var çeşitli. Kale içine bakıyoruz. İlk kilidimizi buraya taktık. 3 tane kilidimiz var değil mi aşkım? Evet. Yelençit evet. Bey'in anındayız. Burası evet. ilk geldi. Eda nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Ee, burada hemen gene şey, bakıyorum. Hı? Dinamo Zagret bakıyorum. Şuraya gece klub oluyor. <gülüyor> Bir dakika. Ve biraz his evet. gidiyoruz. Evet. Bir dakika bekleyin. Biraz, biraz, biraz. <gülüyor> biraz, biraz, biraz arka Yüzde on beş. On beş. King Tomislav Meydanı'ndan herkese selamlar. <gülüyor> Kral Tomislav buranın ilk kralıydı. Hırvatistan'ın ilk kralı. Hırvatıska Kralı. Hırvatıska. Burası güzel bir meydan, hemen tren garı var, özel bir yol. Meşhur, büyük, çok güzel bir tren garı. Hırvatıska. Bir şey soracağım. Heh. Şimdi biz... Meydandan başlanıyor, alt şehir giriyor. Dombağa bakın ya, şu Dombağa. Donjigrad buradan başlanıyor. Don Bir şey diyeceğim, şimdi ha. ayın 30'u, 30 Haziran, ne yapacağız? Yar, yarın galiba biz Koper, Istria falan oraya gidiyoruz. Niye böyle gözümün içine girerek Koper, Istriye'ye gidiyoruz? He. <gülüyor> Sonra Plitvice. Zamanında Venedik'ten oraya gitmiştik. Fakat Mert pasaportlarını Venedik'te unuttuğu için... Şimdi oraya gidemeyiz. Bilahere tekrar geriye dönmüştük. Şimdi tekrar belki gideceğiz. Belki pili nereye geçeceğiz. Ama kafamıza göre takılıyoruz yani. Evet. Yeşil'in yanmasını bekliyor ve bize el sallıyor. Karşıda kaldırım olmadığı için buradan gidiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar biz teşke Cezare'ye gelmek de üzereyiz. De Gençler de şuralarda hep Burası. Burası Tomacadayız. <gülüyor> ya yol <gülüyor> müthiş yemyeşil. Ama ağırsın. geldik zaten. Şimdi biz Private Beach Burası Dünya Mirası, çok güzel bir yer. Doğal güzellikleri var. Kamping Borje'ye geldik. Tadımızı ama e, duştan önüne kurduk. İyi oldu. Güneşe kurduk çünkü dünya huvâymış. Her yer ıslak. Çok güzel sessiz, huzurlu bir kampa benziyor. Önümüzde şeyimiz var. Bir de çok geniş yani. İşte Evet masamız, ağaçlarımız. İster gölge, ister güneş takılıyoruz. Şimdi bilgi alacağız, bakalım nasıl gideceğiz diye. Evet. Pritvitkiye gireceğiz, Pritvitkiye gireceğiz. Birazdan yedi gölleri ya da kova da girmemeyiz. çok güzel. Ama hiçbir şey görmedik yani. Daha girişteyiz Arvay. Evet. Girişe geldik yani ulan. Birinci girişteyiz şimdi. Evet. Bir şey var ne? İstersen. Evet. Şöyle girişler. bayraklar. Evet. Fiçka-Cezayra göllerindeyiz. Bizim 7 gölleri düşünün ama bu onun çok kat kat büyüğü, devasası. 11 gölden oluşuyor. Değişik rotalar var. Saatinize göre seçiyorsunuz. 8 saate kadar da var, 2 saatlik de var. Biz C'yi seçtik. 4 ile 6 saat arasında gezeceğiz. Buradayız şimdi. Giriş 1'deyiz. Alt göller ve yukarı göller olarak ikiye ayrılıyor. Giriş 1'den sonra 1 saat yürüyeceğiz. Ondan sonra bota bineceğiz. Çok zevkli. Botla bayağı yolculuk yaptıktan sonra biraz tırmanışlı bir buçuk saat daha yürüyeceğiz tırmanacağız yukarıdaki büyük şelalelere bakacağız ondan sonra da trene bineceğiz geldiğimiz yere i̇yi. çok sevgili olacak bay bay nasıl gözüküyor Eda? harika gözüküyor acayip Ana ana ana ana <gülüyor> Harika değil mi? Evet. Hayır. kayık, batık kayık var bak. Aa evet. Sırna kuşuna Süper. Big big waterfall da yüz. Velikaslap. Melika büyük demekmiş. Şurası değil mi? Haa şu. Şurası. Evet evet. Çok büyük bakın. Anağ şelalesinin 5 bin katı. Vaaay. <gülüyor> Hakikaten büyük ya. Baya hava evet. evet. evet. Büyük şelaleyi gezdik. Şuradaki mağaraya çıkacağız. Mağara tırmanıyoruz yorulduk. Bilmiyorum o eski gün. Nereden dolaştın? Nerede? Göldeyiz. 10 metre. Dağanalık gölü 10 metre derinlik. Ama 10 metre gözükmiyor. En derin yerdeyiz. Ben burayı kurşunlu şelalesine benzetmiş arkadaşlar. Ama benziyor, andırıyor. Ha <gülüyor> tabi. Durumumuz devam ediyor. Evet. En büyük. Şu an bota doğru geldi. yürüyoruz. Botta da çekiciyiz. Çok heyecanlı. Eda diyor ki buraya kendi zodyamımızı getirseydik açıp gezecekmişiz miyiz onla. Edik yorum. Ne yiyorsun? Edik. Ne ne bu? Aa, sen ya, ya ah, sanki vardım. Ya zehirli. Ah. İşte. Çok yoğun zorla. Böyle C yazıyor mesela. Biz şimdi bu C'yi takip ediyoruz mesela. Böyle böyle tabelalar var hep. Selamlar şimdi etabımızın bot tur kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Burası hediyelikçi ve yemekçili. Kozca, kozyaka. kozyaka gölündeyiz. Bayağı kozyaka yapıyoruz. Gemimiz gelecek bineceğiz. Bence botta oturabiliriz. Orada oturmakta halinde. Geç oraya. Evet, şimdi botumuza bineceğim çok güzel devam edelim evet, nasıl gidiyor gidiyor mu evet, şu an piyi teknemizde gidiyoruz Göl kirlenmesin diye. Hoca şeyi pilli yapmışlar. Hmm. Deme Eda, kaptanımız Rafa. İndik, şimdi trene gidelim. Bottan indik, şimdi trene gideceğiz ama galiba 1 saat Evet. Bir bir buçuk bir köyden Evet. evet. Çok güzel geziyoruz. Gerçekten. Acayip istiyordum buraya arkadaşlar. Balayımızda buraya gelemedik diye çok üzülmüştüm. Çünkü deniz kenarından dolaşıyorduk. Şimdi nasip oldu ya çok hoşuma gidiyor. dedim. Evet. de Neresi? Ne işi? Burada alık bir şey büyük. O bir şeyler okunmuyor ama arkadan, o yüzden bir şey diyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Nasıl gidiyor? Bakın hani şurada tatlı bir ördek var. Onun fotoğrafını çekiyorum şimdi. Gördünüz mü? Yorulmuş oturmuş artık oraya. Oh, Şakal neşleniyor. keyif yapıyor. Burada tabii binlerce balık var. İşi oh, i̇ş iş. Tabii canım temiz <gülüyor> su. Balık löpçe, löpçe götür. Aha, süper. Hayat bunlar bize. <gülüyor> şimdi güzel. biz trenin ineceğiz. Çok zevkli olacak. Onu da çekelim. Harika olacak. Bakınız tren geçiyor. Ona da bineceğiz. Şuraya bir baksanıza ya, harika yani. Tatlı gibi, tatlı tatlı. Tatlı değil mi ya? Çok şirin. Nasıl gidiyor Eda? Çok güzel, harika. güzelliklere doyamadık, cennet gibi. İki taraf yok. Evet şu anda Filip bizimle Şu an, evet. şu an Çok Çok bence, bence binemeyeceğiz. Bine. 4 saattir, 5 saattir buralardayız. Bakın şöyle bir şey. Şimdi bitti. Artık bitti. Ve döneceğiz. Şimdi trenle döneceğiz. Yani trenle değil mi? Şeyler. Evet. Otobüslü traktörle. Yani. Evet. Evet. Trene bindik gidiyoruz. Evet şimdi Demin şuralardan yürümüştük. Ee, buralar bitti. Gördüğünüz gibi. Evet Eda. E, bu yolun aşağısından yani komple çepeçevre gezdik. Arkalarına geçtik. İçlerinden geçtik. Nehir var. O arka tarafından evet. şuralarında kalıyor. Oradan tekneyle gittik. Trenle buralara geldik. Bayağı 6 saatlik, 5-6 saatlik bir yol yaptık. Şimdi son 1,5 km kaldı. Şöyle bir yol. Yürüyoruz. yaptık. Evet, Evet, bayağı bayağı yaptık hem de. Bitti artık. Merhaba, 5-6 saattık yolumuz bitti. Çok <gülüyor> az kaldı, 1.5 kilometremiz var. Böyle komp, kontileman gezdik. Şurayı bir göstermek isterim Çin size. Geyi. Şu güzelliklere bakın. Hmm. Trene bindik, traktörlü trene. Tekneler bindik. Teknelerin koltuğu bindik.